Selam herkeseez. Ben Roygo. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi misiniz? Şükür ederim. Arkadaşlar bugün Saniye'nin yaptığı 29 gündemi, 30 gündemine oyunu indiriyoruz. Şu an 732 MB oldu. 1015 da klasörden çıkartıp oynayacağız. Ve saniye kaç puan verdiğimi, Saniye'nin oyunda kaç puan verdiğimi söyleyeceğim videonun sonunda. Last Man on Earth. Earth. <gülüyor> İngilizce mi? Kusura bakmayın. Ee, oyunu şey yapacağım. 800 MB oldu. 200 MB içinde size bir şeyler söyleyeceğim. Arkadaşlar ee, biz ee, şuradan hemen bir Discord'umuzu açalım. Size bir şeyler belirteceğim. Bir şey gelmiş mesajlar. Hepsi buradaymış. Boşver. Ee, arkadaşlar ee, size bir şey söyleyeceğim. Burada online oyunlar sunucu diye bir sunucumuz var arkadaşlar. Bu sunucumuzda ee, gelip trade reklam falan yapabiliyorsunuz böyle <gülüyor> böyle reklamlar yapabiliyorsunuz sohbetli konuşabiliyorsunuz ve arkadaşlar ee, yani geldiğinizde bizimle oyunlar oynayabiliyorsunuz PUBG, Roblox, GTA 5 Zula, Minecraft, T-Force, Valorant falan filan oynayabiliyoruz 13. Cuma'da bildiğiniz gibi çoğu oyunlar ee, yani ucuz oluyor ve hep, hepimiz alıp da oyunları birlikte oynuyoruz sizinle beraber o yüzden siz de bizim açıklamadaki online oyunlar sunucusuna katılarak bizimle oynayabilirsiniz. Sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Bir de By Roygo tv yani benim Discord sunucum var. Ee, buradan işte <gülüyor> asker oyunun falan şeyleri var arkadaşlar. Buradan katılıp yani hem sohbet edebilirsiniz hem de şey yapabilirsiniz falan filan. Ee, arkadaşlar öyle. Şimdi ikisi de açıklama kısmında evet... Oyunumuz yüklenmiş hem de Ha ben şey yapıyorum senin için not Selam dünyadaki son insan Bob oyununa hoş geldin Bu özel bir an çünkü bu oyun benim ilk yaptığım oyun Hem de birer zamana karşı bir ay süre içinde yap Oyun yapılabilir mi? Belki evet Ama sıfırdan hiçbir şey bilmeden başladım bu meydan okumada Bob'un yerine kendinizi koyup Hikayede yolunuzu siz arayacaksınız Not for you bunu da İngilizcesi yazmış. Saniye abi. Evet. Aktaralım. Hızlı yüklenir. SSD var bende. Evet. Yani dediğim gibi online oyunlar sunucusunu şey yaparak sizinle birlikte t 4 falan oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Çok istiyorsanız daha yeni açtık sunucu. Evet. Windows girelim bakalım. Şuradan mı giriliyor? Ek bilgi yeniden çalıştır. Bir saniye. Şuradan bir Discord'umuzu kapatalım. Arkadaşlar. Evet açıldı. <gülüyor> Türkiye. Başla. Arkadaşlar kasar mı bilmiyorum. Bob. Dünyadaki son insan. Ayarlar. Bir ayda ayarları yapamadım. <gülüyor> Olmuyor. Bir ayda adamlar oyunun ayarlarını yapamamış. Kasabilir. Bende. <gülüyor> Çünkü RAM biraz ekran yıkan kapsam. Çok İşe gitmem gerek. Lan! Oğlum ekran kartımı daha yapıyor. Ee, error verdi ama O zaman biz de bir şey yapalım direkt videoyu boş bitirmeyelim Lan kapan <gülüyor> nerede, nerede nerede Şu Bob Projects Arkadaşlar o zaman da biz boş durmayalım bir şeyler oynayalım Bu pizza businesi o zaman Yani pizzacılık yapalım biraz İyi pizza güzel pizza Oynayalım. Boş durmayalım yani. Biraz oynayalım. Evet, saniye duralım. Onlarız... O da bir. Kusura bakma saniye ama oyun hata verdi. Gidiyoruz. Çünkü hiç bugün haber yok. Neden yok? Yankı yapabilir beyler. Şundan hemen sesi kısacağım biraz. Buradan yankı yapalım. Evet. çok ooo bir tarafa benzer peyzalar yapmayı daha mı sağlıyorsun? çok uzun süreçten yoksa Hiç bilir koymamış. Ya unuttum. Bırak bırak. Ben şey bilirsin mantar şey için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e ne yapayım yani? Sonra bir Şey e, yani oyun oynamaya başlayabiliriz. Hem de biz bir e, üzücü durum var arkadaşlar taşınacağım. E, ondan dolayı e, yani 15 tatile 15 tatile <gülüyor> arkadaşlar yap oyunu arkadaşlar ondan dolayı 1 hafta bir, bir, bir hafta sonra yani 15 tatile e, şey yapıcam. Taşıcam. Büyü dağıtmaya bilirim. Yarım yani size bakım. <gülüyor> <da yap>, <gülüyor> Arkadaşlar. Şurlarını yap. Arkadaşlar. Da da. ya peynir inin <gülüyor> Abi nasıl o? hayvandan çıkıyor ya. Mantık ya, mantık. Arkadaşlar <Gülüyor> bu bayağı tozlanmış. Sucuk bir sus. Ну да. Göre yarın izmirde kuvvetli yavuş ve fırtına bekliyor. Salı yıl, yarın ağaç devrilmesi ve selanasanına karşı gitmeli olun. Elden. Elden. İndir Çok ezik. lan? Ağmurda. Ağmurda. Ağmurda. Ağmurda. Sadece desek. çok kötü. İlginç ne lan? Emek emek. Arkadaşlar bugünün sonuna geldik. Daha fazla böyle videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.